Merhaba sevgili webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de ucuza satılan oyuncu ekipmanlarına sağlamlık testi yapıyoruz. <gülüyor> arkadaşlar oyuncu ekipmanlarının başına da tıpkı telefonlarda olduğu gibi günlük hayatta bir şey gelebilir. Biliyoruz bunlardan çok alan arkadaşlarımız var. Biz de duyuyoruz, sizlerden yorumları da alıyoruz. Peki bunların günlük hayatta başına kırılmalar, dökülmeler bir şeyler olursa neler gelecek? Şimdi bakalım. <gülüyor> İlk olayımız şu, adam geliyordu, nişanı aldı, tam sıkıcan arkadan vurdular. Beş kere arka arkaya. Böyle oyun olmaz. Mı? Altı olsun adım. Allah, al o zaman. Evet, şaftı kaydı. Kişlerine bir bakalım. Sorun yok, baya sinirlenmiştik. Mesela mouse'a da çok sinirlendim, mouse'a da beş defa vuralım. Şu an mouse'ta da bir sorunumuz yok arkadaşlar, mouse'ta her şey şu an çalışıyor. Tabii ki de nimetle şaka olmaz arkadaşlar. Bu klavyenin üstüne tozlar, ekmek kırıntıları gelebilir. Ben de iman. Ve bir tane. Diyelim ki oyun oynuyoruz. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar, size göstermek amacıyla. Şimdi klavyemiz gördüğünüz üzere baya toz oldu arkadaşlar. Bu başına gelebilir klavyenin. Şimdi tuşları deniyoruz. Şöyle iyice arasına kaç kılımlar. Bak zor basmıyor. kendi gidiyor. F basılı kaldı. W arasında çizi var çünkü. Şu an klavye çalışıyor. Böyle bir durumda da zaten bir elektrik spüresiyle bunları çekerseniz da bir tık ortadan kalkar. Evet, hatta şöyle de Bu da internet kafe temizleme tamam. hareketi. Herkes bilmez. Yani normalde hani internet kafelerde orada burada ben çok sık denk geliyordum. İşte klavye yanlarında sigara yanıkları, mouse yanlarında sigara yanıkları. Hani bir sigarayla göstermeyeceğiz sizlere. Onun yerine çakmakla bir yakma testi yapacağız buradaki ürünlere. Ne çakmağa çağdaş. Ürünümüz dur Şöyle mı? üstünden bir tur geçeceğim. Ya eritir hepsini. Önce şunu deneyelim. Hadi. Web tekno süründe Hürmüz deneyeceğiz. Bekliyorum. Kırmızı tuşla başlıyoruz. Oo erimeye başladı. Ama hani ilk darbede bir şey yok. Mesela enter'a geldim. Hemen evet. çektin. Mesela 10 saniye unuttun orada onu. Yani tuşlar plastik olduğu için gidiyor. Peki aynı şey kasa için geçerli mi? Duman çıkıyor. Çalışıyor mu? Ona bir bakalım. Evet tuş çalışıyor. Yukarı gitti. Yukarı ok tuşu gitti arkadaşlar. Düştü diyelim buradan temas ediyor, o yanmaya başladı. Ama burası plastik net, o yüzden yandı arkadaşlar. Yandı. Yani sağlam çıktı da denebilir aslında, çıkmadı da denebilir. O sizi sağlam anlayışınıza... anlayışınıza bağlı. Aynı. Adam geldi kolayı döktü. Çok Aa, güzel. aktı burada. Aha. İşedi. Aaa! Klavyeyi bu işettik. Yımın esprisi. W, A, S, -S D. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Oh, göresin. Mis gibi. Tertemiz olduklar oh. Allah şu masanın bir dili olsa Yemine da konuştu. Şey bazı pastanelerde oluyor ya, ekmeğin önü, full peynir. Ne alakası Anlaşılmadı, var? Anlaşılmadı, tamam. W, A, S, D sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Misafir çocuğu geldi, Lütfü gibi özenli bir şekilde. Onu biraz geri döktün Ama altına olayım. da gelebilir. Altına da geldi. Şu an kola döküldü. Şimdi mouse'u deniyoruz arkadaşlar. Mouse çalışıyor, sol klik çalışıyor. Sağ klik çalışıyor, Sağ Sağ klik çalışıyor, çalışıyor şu an. An. Aa onu ben unuttum. sinirlendin şöyle gerdin. Sinirlenince böyle kulaklık... Hep geririm <gülüyor> ben, kulaklık geririm. <gülüyor> tam tersine kadar gelebiliyor. Yani isterseniz böyle de takabilirsiniz kulaklığı. Bakalım çalışıyor mu? Evet, şu an çalışıyor. Bir sıkıntı Aynen. yok arkadaşlar. Çağdaş, şuraya birazcık bir su döker misin rica edersin? Oo, Oo suyu ne güzel emiyor. Bir daha döksene. Emici özelliği var kulaklığı. Nereye Bana, emiyor lan nereye bu, bu su? Allah Allah. Herhalde acıkınca şu mikrofon yerinden de suyu emikliyorsun. <gülüyor> Aha bak, vallahi mikrofondan çıkıyor ha. Bakalım ne durumda kulaklığımız? Arkadaşlar su döktüğümüz taraftan çok az ses gelmeye başladı. Ben şeyi merak ettim abi. Neyi bir onu ettim? bir çekiştir bakayım sünel mi? Ayda. Ha, al sana. Artık web tekne usulü testimize geçebiliriz. Lütfen içinde kalmıştı. Yürümüzü bir dolandırmak istiyorsun de. Başlaç. Oha lan oha bayağı yanıyor. Sakin. Karamelize klavye yapıyorum burada. Cahill cahill gitti. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Helal olsun oğlum. Valla billaha çalışıyor. Counter Strike'ta bir iki adam oh vuramıyor. çok sıcak. şuraya şuraya şuraya. Oğlum öyle yürünmüyor. Bastırmam lazım. Vur onu. Nereye vuruyor oğlum? Adamlar her yerden sky ile. Böyle gözüme su geldi. Klavye gitti. Oyuna devam edemiyorum ben zaten. Bu da basmıyor. Dur ben bunu yürütürüm. Yürümedi. Aha! DPI tuşu gitti arkadaşlar. içine kaçtı. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, Lütfi vururken... Evet, şarjör marjör. Ee, Bin'den satın almış olduğumuz ucuz boyuncu... Şunu oyuncu. da test edeyim şöyle çok sinirlendin böyle adam ayda sol taraf çalışıyor sıkıntı yok tek Her çalışıyor değil mi? yalnız bir şey diyeceğim oyuncu ekipmanları bence sağlam abi güzel fena değil fena değil, değil. bir de bunların hani çok pahalı değil arkadaşlar zaten Yo, daha seçenekli 100 lirayım 120 liraya öyle bir şey almış E arkadaşlar ben de videoyu kapatayım o zaman bu videomuzda sizlerle birlikte bimde ucuza satılan oyuncu ekipmanlarının sağlamlığına baktık ilk aşamada mantıklı olarak yakmalar toz kırıntıları, su dökmeleri kola mola işlemlerini yaptık son aşamada web suyunda geçtik gönül isterdi bir Biraz oyun oynayalım ama Webtekno sününün ilk hamlelerinde Yani bir şey aslında sert vurduk hani Ürünler genel olarak dayanıklı görünüyor Ama abartmamak lazım E sizlerde arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Görüşmek üzere Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza Ulan bir sus <gülüyor> Abone olabilirsiniz